Hoş geldiniz apatlarım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ee, neler yaptınız? Şimdi bunu açalım. Bunu da açalım mı? ha merhabalar. Size oyunun sesini de açayım. Güzel. Hoş geldiniz. Gir. Modlarımız var. Ee, hani moderatör değil de, ama oyunda modlarımız var. Ama öyle çok fazla bir şey etkileyecek mod falan filan değil. Böyle küçük küçük şeyler, estetik şeyler. Ee, bazı, bazı işleri pratikleştiren şeyler, mesela neyse gösteririz modları gördüğümüz zaman şey yaparız. Biz de bir, bir nevi din adamı olacağız şimdi oyunda. Ya ne kadar güzel bir oyun bu ya. Şey, special Edition bu. Tear ee, şey, Remastered hali. Talmor e, elflerin hükümeti gibi bir şey veya Hükümetin üstündeki o derin yapı gibi bir şey. Öyle düşünün Talmor şey gibi böyle. Ya örgüt anladın mı? Elfler hakkında her şeyi yöneten bir örgüt. Kara elfler değil ama yüksek elfler. Böyle bir basit modlarla, sade modlarla yavaş yavaş ilerleriz. Vay be, yaralı aldılar. Yaralı dediği bey yani. Bey gibi bir şey. Windhelm Bey yani. Miğfer yeli beyi. Hoş öyle diyor zaten herhalde. Mevki beyi falan diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli dostlarım. Kaşlar kalsın böyle. Tam büyücü olacağız biz de. Böyle çok e, görkemli bir büyücüyüz. Ağızda hiçbir sıkıntımız yok. Saçta hiç bir sıkıntımız yok. Bir tek renk değişebilir. Ee, siyah renk yapabiliriz. Ve isim. İsim. Ser Darius olsa nasıl olur acaba? Sadece Serdar Darius. Dart çünkü ünvan gibi bir şey ya. Başka bir mülteci mi diyor. Tanrılar seni cidden, senin ırkına bir şey yapmış diyor. Ee, terk etmiş diyor. Karayar. Neden tüm Kara Elf'im diye, değil mi? Şerefsiz! Şerefsiz! Morrowind yere gelin kaldı oğlum. Morrowind kül oldu gitti. Adil insan da suçsuz insanı şey yapmaz. Suçsuz elfi idam etmez burada. Mülteci olarak geldim idam ediyorlar. Ne biçim ülke lan burası? Bu arada sivil savaş var. İç savaş var ülkede. Skyrim'de. Skyrim bir eyalet. İmparatorluğun bir eyaleti. Ama yani bir kıtanın da bir parçası yani o şekilde düşünün. Biz Kara Elf'iz. Morrowind'den geldik. Tanrılar kurban istiyor, Serdarjus. Kurbanlar gelecek birazdan. Bir Northlar Outerjus'a e gidiyor de değil, Songard'a gider kardeş. Aynen öyle değil mi? <gülüyor> evet doğru Songard'a gidiyorlar ama Songard'lar o kadar North yok yani. Demek ki Northların çoğu e, Oblivion'a gidiyor. Yapacak bir şey yok. Tanrı Serdarjus'u korusun. Bir tane yok burada ya. 8-9 tane ga. Bulutların içine değil ulan kulenin üstünde. İmparatorluğun neden Elflerle savaşı neredeyse kazandıkları belli oldu. Ta kaybettikleri belli oldu. Kazanmadılar. Masada kaybettiler de başka seçenekleri yok yani. Ben savaş büyücüsüyüm ben ben. Ha. Kara Elf diyor. "Hey hadi kalk, gel birlikte kaçalım." diyor. Hadi gel gel gel gel. Ya Kara Elf terk etti diyorsun ha bak bak bak tanrılar neyi yolladı sırf beni buradan şey yapmak için kaçırmak için oh. Yaralı ol çocuk bir sözüm olacak Iııım ee, Sen bağırabiliyorsun hocam senin shoutların var Ve sen yar olarak da bir savaş eğitimi gördün Sen bana göre bence sen o ejder hayra at Hoş aldığını kesemez aldığını kesemez Ama aldığını olduğunu bilmiyor Aldığını olduğunu bilmiyor normal bir ejder <gülüyor> <gülüyor> unutmuşum burayı Daha çıkacağız zannediyorum HADVAR hakkında bazı benim şüphelerim var. Ee, mesela buradan geçiyoruz tamam mı? Burada yaralılar var. Burada askerler canlarıyla başlarıyla burada büyücüler, okçular onlar bunlar canlarıyla başlarıyla e, ejderha ile Had HADVAR burada idam edilmek üzere olan bir e, şeyi kurtarmaya çalışıyor. Tutuklu kurtarmaya çalışıyor. Savaşmayın sevişin diyor Kahn. Hı. Ejderhanın ikna olunacağını zannetmiyorum bu konuda, edebileceğimizi zannetmiyorum. Arkadaşlar biz büyücü olarak gideceğiz. Tamamen büyücü olarak gideceğiz. Krallığın kara bulutu Serdarius. Kara bulut gibi, kara bir sis gibi çökeceğiz bu toprakların üzerine. E, insanlar Ejderhalar hakkında yeni çeliniyor ama... Lan bana gelmeyin oğlum! Şey Tal Talos diyordum tabi bacım. Dokuz tane de beni affetsin. Ee, had var bekle, yok had var diye ne bu? Roll off bekle. Aa, geçtim. Sen biraz laklısın galiba. Ejderha sana çok iyi gelmemiş. Wo oh, wo oh, oh, oh, oh. Sen tamam yanlış yanlış yanlış yanlış. Yan. <gülüyor> Yanıyor mu? Al simya yapacağız. Bol bol simya yapacağız. Sağlık iksiri kullanmayacağım. Ee, bir nevi kural gibi bir şey olacak. Sağlık iksiri yerine kendimi yenileyeceğim. Restoration falan kullanacağız. Hmm. Onun dışında Sihir iksiri kullanacağım. Sihir iksiri lazım. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur. dur. Sen düşmansın. Doş burada bana herkes düşman ama ee, kafamı kesmeye çalışmayanların yardım etmem lazım. Ben bazı şeyleri göremeyebilirim. Göremediğim zaman bana söyleyin lütfen. Hah şimdi. Epson x al. Increaseur Magical. Güzel. Güzel. Bunları aldık. Bunları kullanacağız. Hah. Hah. Şu bak ya. <gülüyor> yolcu. Bilge bir yolcu bu. Burada da olmayacak. Apsuracağım biraz sonra. Kapşurulamaya çalışıyorum. Çok tuhaf olacak. Legender'da oynamayacağım çünkü Legendary difficulty oyun'a getirilen özel bir seviye güya ama yani yaptığı özel bir şey yok. Hadi, yaptığı özel bir şey yok. Sadece herkesi tank yapıyor. Yani ee, büyücüler göre bir yerdeydi burası. Siz aslan parçaları. Ee, Skyrim'in doğru, e, gerçek e, kızları ve olanları e, daha iyi iş yapar buralarda. Hadi bakayım. ha. <gülüyor> görkemi ve e, asi şeyini gösterin. ha. Şimdi ben şurada şu adamı bir yakayım. Ondan sonra şurada yapmam gereken bir şeyler var. Ve... <gülüyor> Gel bakayım sen buraya. Oh, oh, oh, oh. Sen çıktın sen. Ölmedi, ölmedi. sıkıntı Hey, hey, hey. Skyrim'in kızları ve olanları, ha, ha. İleri. Aslan parçaları sizi Şunları kesinlikle topluyoruz. Tamam, biz bunları toplayalım da. Artık ne kadar dolarsak. O, oh, kuarlar peşinden mi geliyor diyecektim hayır. Bir öldüremediniz şu adamı, ha, ha. Bak. Bir çakma ihtiyacınız var yani o kadar. Burada bir şey düşmeyecek mi? Ha. Şimdi şuraya geçelim. Şurada tamam mı? Daha sonra buraya geldiğinizde şurada takılabiliyorsunuz. Takılmayın. Yani buraya gelmeyin. En azından şuradan atlayın, en patlıya buraya gelin. Aa yok. Bayağı boş yerim var. Her şeyi toplayacağım. Ulan keşke arkadaki zırhları da bırakmasaydım. Toplasaydım diyorum şu an. Evet. Rolof üstün gözlem yeteneklerini kullanarak buradan geçilemeyeceğine kanaat getirdi. Talos Rolof'u korusun. Ne diyeyim. Ama biz karımın 9 tanrısına e, inanmıyoruz. Yani onlardan tapmıyoruz. Bizi başkasına tapıyoruz. Onunla zamanı gelince açıklayacağım. Biz bu oyunu sürprizleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şey olmayacak bu oyun. Bu örümcekler ateşe oldukça zayıf. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo. gelişir. Simya önemli arkadaşlar. E, büyüyle büyülü için simya inanılmaz önemli olacak bizim için. Çünkü büyümüzü biz sürekli tüketeceğiz. Arkamı kollayacak mısın? İyi o zaman. Ah! <gülüyor> Arkadaşlar, Kevir Beyler bayağı tehlikeli. Bu yalnız çok çabuk öldü. İlginç. Simya çok pis bir şey. Simya çok pis bir şey çünkü her şeyi her altı yemeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Örümcek yumurtasını yememiz gerekiyor. Bakalım ne kadar etkileyecek. şaşırtıcı haber. İçerileri şeyle dolmayacak. İmparatorluk askerleriyle dolmayacak. Haydutlarla dolacak. Az önce bize ayrılacağız dedi. Ayrılmamız gerekiyordu. Ondan sonra nedense <gülüyor> Bana her yeri göstermeye çok hevesli. Bak şurada şu var. Bu köyümüzün şurası da şöyle. Şurada harabeleri falan filan var. Bir de bekliyor durup bekliyor. Arkasını dönüp bekliyor. Sen tutarsız bir insansın. Belki var kadar değil ama sende de bir tutarsızlık var. O yüzden Stormcloakları da görmüyorum. Evet Kara Elf olarak Storm da güvenmiyorum. Dışarıda arkadaşlar bir kez daha Voldemort'cular ve Potter'cular birbirine girdi. Hogwarts Partisi ile ee, Kara Lord Partisi arasında geçen savaş. Her geçen gün daha da alevleniyor. Önce biraz düşünelim kardeş, Sen, evet, siz de çok sure, dengeli görünmüyorsunuz. Ultimlülükte de çok öne atılmadım ben bu ejder hala savaşacağım diye. Şahat olmasına rağmen. Serdar en iyi DLS en iyi DLS'ye sahip misin? Dragonborn. Ya bütün DLS'ler var burada. Ee, special Edition'da. special dışında bütün DLS'ler oluyor. Ee, dur dur dur dur. Hello. Rolf. Hehehe. <gülüyor> Teşekkürler Alok, eyvallah. İstanbul'da dolu tehlikesi var. Hadi ya! Ulan ben pencereleri açık bıraktım. İçeri dolu mu yağacak? Yağmaz umarım. Yağırsa şey oluruz. Böyle dışarıda bakmam lazım. Ya yani Fark ederim herhalde içeri dolu yağ yağmaya başlarsa. Dolu yağmaya başlarsa. <gülüyor> yani. Ee, fark edilmesi gereken bir durum. Aha. Ah! Seni bardadan çıkardık. Güzel. Çelik kılıç doluyor muyuz? Dolmak üzereyiz. Oh oh, oh oh oh oh oh bro bro bro bro nasıl lan ağaç var arada? Ağaç var arada. <gülüyor> ben de kaçarım yanınıza. Gel gel gel gel. Sen birazcık senin biraz canın gitsin. <gülüyor> İlk kez böyle yapıyorum ha. Böyle birden heyecan geliyor şey oldu. Tamam gel bakalım, sen birazcık daha şeysindir şimdi. Belli bir yana doğru giderseniz sizi vurabiliyorlar böyle... FPS kafasında, MMO FPS kafasında oynarsanız... Çok bir şey yapamıyorlar da şu an göremiyorum adama. İyi gizlendin ha. Biraz yansın o. Ooo, omzumuzu oksaplanın opsa, lan sağlam. Hah, Please, hah, <gülüyor> Acımak yok. Oooo dur, fırsat mı fırsat? İyileşelim biraz. Restoration çok önemli. Sadece kendimiz için değil yoldaşlarımız da şey yapacağız bu şekilde. Hah buralarda bir yerde. Hah. Black Mage Robes. Black Mage Robes nasıl gidiyordu şimdi? Kara büyü şeyi. Ooh. Acemi giysi. Ooh. Hala giyiyoruz değil mi? Başlık hala üzerimizde. Güzel. Oh çok güzel. Olan var ya ben de bir cübbe mi giysem ben de böyle karanlık bir cübbe mi giysem ya acaba? Talos guy diyor. Talos. Hepinize rehber olsun ama bana Mümkünse Azura rehber olsun. Şimdi Burası vardı burasını hallettik. Başka bir yer daha mı vardı acaba? Aha Evet tam istediğim yere geldim. Mürit kuşaklı elbise postal bir şeyler yok. Arkadaşlar. Who that Monkrop? Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Arkadaşlar işte bu yüzden imparatorluğu tarafından asla geçmeyeceğim. İmparatorluk burada olduğu için daha doğrusu da imparatorluk burada olduğu için değil de imparatorluk zorla yasakladı ama Talos ibadeti yasakladığı için ve e, o, post az beylik size. O, güzelmiş bunlar. E, Talmor acanları Skyrim'in her tarafına gelip Hal ee, olsa ibadet eden herkesi öldürüyor. Ben böyle bir şeyin e, arkasında durmam. Ne yapıyor mesela? Tam, Ta, şey talmor geldi burada bunları öldürdü. İmparatorluk ne yapıyor mesela? İmparatorluk demiyor mu kardeşim? E, sen bunları öldürüyorsun da bunun cezası bu değil. Biz bunları hapse atacağız sonunda neden demiyor? Neden kendi vatandaşlarını korumuyor imparatorluk? Hani Stormcloakların çok hayran değilim de. Şuna bak. Okuyacağım size. Ha, okuyacağım size şimdi. Durun. Sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ben okurken siz de şey yapın. Bir şeyler düşünün kafanızda. Yazın yorumlara. Merak ediyorum. Çete yazın. Ajan Sanyon. 22 Morningstar. 401 yılındaki e, raporuna cevap olarak e, senin istediğin ekstra güçler reddedildi. Yani ekstra birlik reddedildi. Sanyon. Bu e, bize bu ay yolladığın 7. rapor. E, ve bir tane verdiğin ipucu bile ee, hiç verdiğin hiçbir ipucunun diyor kanat yoktu yani bir, bir bir tane bile olsun kanatlanamadı alamana diyor ee, Lake Illinois yani Illinois da gölet bir tane bile Taos e, şey yoktu diyor heykel yoktu diyor neydi Shrine neydi, neydi Shrine bir tane bile Taos tapınağı yok ta, tapınak diyeyim hiçbir şey yok esir yok hiçbir belge yok hiçbir şey yok ee, zaten güçlerimiz yeteri kadar dağıldı diyor ve ee, daha fazla daha Farklı görevlerim var. Daha iyi ajanlarım var. Ee, onları onlara daha iyi ajanları daha iyi görevlere şey yapacağım. hayalleyeceğim, Onlara vereceğim. Ee, bu e, bilgiyi veren köstebeğin hakkında bu kadar çok eminsen. E, git kendini araştır. Ee, kanıtladın veya hiçbir kanıtladın mı? Elenven. Bu Skyrim'da Talmur'un başı. Şimdi şu eleman Talmur'dandı. Şu arkadaşların hepsi Talos. Talos'a ibadet ediyordu, ediyordu ve bu Talmur ajanı geldi bunların hepsini öldürdü. Ha kendini de geberdi o ayrı bir mesele ama ee, Tapınak, mabet ha mabet Talos mabedi. Dur lan görünüyor mu Talos mabedi diye burada? Yok ya. Adamı, adamı cesedini denize atacaktım normalde Talmur'dan nefret ettiğim için ama O da batani görevini yapıyor işte ne yapacaksın? Her ne kadar masumları öldürse de Lan acıyacağım lan adama. Adam ma gelip masumları öldürüyor yani ne yapacağım? Gel lan. Evet. Bu da bizim görevimiz. Bizim halkımız mazlum bir halk. Kara her tarafta baskı görüyor. Ben de kim baskı görüyorsa onun tarafında olacağım. Kim haksızlığa uğruyorsa onun tarafında olacağım. İmkansız bir seçim bu ya. Yani İmparatorluğu seçtiğin zaman da imparatorluk şey... Stormcloak'lara seçtiğin zaman da imparatorluk zayıflıyor. Benim aslında Elder Scrolls 6 hakkında bazı düşüncelerim var. Teori demiyim de biraz spekülasyonlarım var. Bunları bir videoda sizinle parça şey yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Skyrim'deki olayları yorumlayarak Eldris kozaltırın en azından böyle az çok e, şeyine e, geçici temayı, nasıl hikayeler döneceğini falan sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı fikirlerim var bu konu hakkında. Spekülasyonlarım var. Allah seni git slow turp yesin. Al. Ha, hakkınta seni sürüklesin. Ha, buradan tarı burada tarih kadar gitsan. Ap, ap Denizi pisletme. <gülüyor> Çevre kirliliği yaratmayalım değil mi? Ha bu arada. Fast Travel yapmayacağım. Fast Travel yok arkadaşlar. Fast Travel yok. Çünkü çok nadiren çıkan e, random encounter'lar var. E, ben bu encounter'ları görmek istiyorum. Sizinle birlikte görmek istiyorum. i̇stiyorum paylaşmak istiyorum o yüzden. Elf gözlerim neler görüyor Serdarius? Elf gözlerim e, bir kulenin yandığını görüyor. Elf gözlerim ee, bir imparatorun öldüğünü görüyor. Elf gözlerim. Ee, bir zirvede bir kapışma görüyor. Elf gözlerim. Bir tane kedi görüyor. Böyle Yalan söyleyen bir kedi görüyor. İlginç bir şekilde. Allah Allah. Talmor ajanları senin ülkene girip, senin vatandaşlarını katledebiliyorsa durum GG zaten. Öyle bir olay yok. Yani... Aradınız mı? Durum farklı değil. Aynı yani. Her türlü GG'yiz. dem GG olacağız. Bari inandığınız tanrıya inanarak GG e oğlum. Hoş benim için benim umurumda değil şu anda. Benim gram umurumda değil çünkü ben benim karakterim benim karakterimin işi bu tanrılarla değil. Azura'yla. Adju, <gülüyor> yesinler senin ya. Adju. <gülüyor> ne oldu söyle bakayım? Hırsızlar girdi diyor. Eee hala satacak birçok şeyimiz var diyor. Ama hırsızlar sadece tek bir şey, şey dedi, Tek bir şeyin ardındaydı. Bir eser, katı altın, bir ejderha pençesi şeklinde. Ben diyorum ki onu baştan alabiliriz. hırsızlar kovalamak istiyorsan Black Falls Barov'a git diyor. Teal kitabı satıyor musun diyelim dedik. Yok ki birkaç kitap satıyorum ama daha fazla seyir hakkında şey öğrenmek istiyorsan Winterhold Kolejine git. Kışhisar Kolejine git diyor. Biz de oraya gideceğiz, daha değil. Çünkü oradan bozdu birazcık sıkıntı ama olsun. Bunları satacağız. Iron sword kalsın. Çok mu ağrım? Neden ağrım? Lan ben bunları satın aldım. Allah kahretmesin. Ben ediyorum neden ağırlık taşıyorum diyor bana. Var ya içeride bir tane kaçak var. Şu diğer evde, diğer evde e, hapisten kaçmış bir kaçak var. Bir mahkum var. Normalde öldürülmesi gerekiyor. Bazı insanlar hain olarak algılıyor bak. Köyünüze şey getirebilir. Sıkıntı getirebilir. İmparatorluk askerleri buraya basabilir. Siz nasıl bir haine şey yapıyorsunuz diye... E, yer tutuyorsunuz diye basabiliriz. Bu ziyanı değil örümcek yumurtası bunları biliyoruz zaten. Güzel. <gülüyor> Nasıl da parladık. Ah be şuna <gülüyor> Neyse. Yorum yapmayacağım. Dur. Şurada bunu yapacaksak. Yok burada da değil. Burada da değil. Nerede lan? Ah dur şurada. Ah. Ah. Özür dilerim. Kardeş bak bir karışıklık olmuş. Senin mifer'den çaldın falan filan diyorlar. Senin mifer şurada duruyor. Neden mifer? Ah bak kardeş mifer şurada. Tamam ben bir şey çalmadım. Seni ben de konuşurken mi şey oldum, gördüm? bir şey Gördün Neyse diyor boş ver. Oradan uzak durdum. Söyle bakalım neden uzak durmam gerekiyor? Oo! Bana diyor kardeşler? Eee evde, evden bu kadar uzakta başka bir ee, arkadaş canlısı yüz görmek iyi diyor Sven ile ne diyelim Kardeşim be kadar Sen benimle geliyorsun Sen bundan sonra benim kardeşimsin Ha, bu arada Evet e, harita modu var arkadaşlar oyunda. Bütün yolları görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi e, şuradan e, 7000 basamağı gören Yola gidebiliyorsunuz Bütün şehirlerin arasındaki köylerin arasındaki yolları görebiliyorsunuz Böyle bir güzelliği var artık oyunun. Böyle bir şey var Eskiden göremiyordunuz, eskiden şey yapıyordum, ulan diyordum acaba bu e, su kütlelerin mi yol falan filan diyordum. Artık yolları görebiliyorsunuz, içiniz rahat olsun. Rahat rahat yolumuzu bulacağız. Skyrim, Baylar bayanlar. <gülüyor> Şimdi girilmesi lazım da o başta. Elder Scrolls 5 Skyrim.